Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Çörek otu bildiğiniz gibi peygamber efendimizin de birçok örgüsünden ait olmuştur. Ve şu ana kadar asırlardır da birçok hastalığa doğal ilaç olmuştur. Bugün bunu yakından inceleyelim isim hep beraber. Nasıl tüketmek lazım? Tabi pastaların ve böreklerin üzerinde değil. Daha çok tane halinde tüketmek ve direkt onun özünü almak çok daha iyi oluyor. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre çörek otunun kanser hücrelerinin gelişimini yavaşlattığını ortaya koymuştur. Aynı zamanda çörek otunda yer alan bileşenler Parkinson hastalığı gibi birçok sinir hastalığında da iyi geliyor ve vücutta biriken toksikleri büyük oranda azaltıyor. Yalnız e, ben mesela çörek otunu e, doğrudan alıp e, ağzımda çiğneyip yutamıyorum. Çok çok zor geliyor. de benim gibi aktardan çörek otunu alıp yine aynı zamanda aktardan örterek kullanabilirsiniz. Bu toz haliyle kullanmak çok daha iyi oluyor. Hem doğrudan sindiriminiz kolaylaşıyor. Hem de bir şekilde balla veya sütle beraber yenmesi de gayet kolay oluyor. Çünkü diğer türlü yemek pek mümkün olmuyor. Bugün dediğimiz gibi bağışıklık sistemimizi kuvvetlendireceğiz. Çünkü e, maalesef ülkece ve dünyaca e, büyük problemler yaşıyoruz. Ve en sonunda öğrendik ki bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlüyse bu virüsleri vücudumuzdan atmak o kadar kolay oluyor. Virüsü almak mümkün değil ama vücuttan atmak mümkün. Biz de o yüzden bağışıklık sistemimizi güçlendirecek tarifler hazırladık. Kullanacağımız malzemeler dediğim gibi çok basit. 5 liralık bir çörek otu aldığınızda bu kadarlık bir çörek otu tozu elde etmiş oluyorsunuz. Mümkün olabildiğince taze taze alıp öğütdürüp kullanmak çok daha iyi. Alabileceğiniz en az alıp evinizde sürekli sirkülasyon halinde kullanmanız gayet iyi olacaktır. Nasıl tüketiyorum ben? 1 çay kaşığı tepeleme Çörek otumuzu aldığımda üzerine yine bir çay kaşığı balımı ekliyorum ve marjinal kıvamına gelene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Siyah olduğuna bakmayın. Gayet güzel bir tadı var. Dediğim gibi çörek otuzunu doğrudan tüketebilmek mümkün değil. Ama bu şekilde tüketebiliyorsunuz. Bazı zamanlarda yine bu şekilde yapıp cildime sürüyorum. Çünkü e, karaciğerler kaynaklı cilt hastalıklarında da bayağı etkili. Haftada birkaç gün cildinizi ındaladığınızda tarlaçlık ve pürüzsüzlük sağlığını siz de fark edeceksiniz. Ben bunu haftada bir yüzüme sürüyorum. Bir yarım saat kadar bekletiyorum. Ardından alıp bir suyla yıkıyorum. Hı. Bir diğer tüketme yöntemim de şudur ki, sütümüzü kabınızdan alıyoruz. Üzerine yarım Kaşık ekliyorum üzerine küçük bir tatlı kaşığı da bal ekliyoruz inanılmaz güzel bir karışım oluyor. Çörek otu kötü kolesterolü engelleyerek iyi kolesterolün artırılmasını sağlıyor. Çörek otunu balla birlikte tüketirseniz eğer nezle ve grip hastalıklarına karşı tedavisi çok etkilidir. Çeşitli sebeplerden alerjisi olan kişilere de aynı bu şekilde sütle, balla ve çörek otu da yaptığınız karışımın her akşam içirseniz sizde göreceksiniz ki alerjileri büyük oranda azalacaktır. Çörek otunu dilerseniz balla, dilerseniz de sütle tüketebilirsiniz. Ne kadar çok tüketirseniz o kadar iyi. Ben toz çörek otunu sabahları balla, akşamları da sütle tüketmeyi tercih ediyorum. Nezle ve griplere çok iyi geliyor çünkü bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için bu tür şeyler yapmamız gerekiyor. Aslında sürekli olarak hayatımızda bulunması gereken çörek otunun bugünlerde çok daha fazla kıymetini anladık. O yüzden umarım sizlere de büyük şifalar getirir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.